Bugün 21 Ağustos 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Kova Burcu'ndaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Günlük iş ve sorumluluklarımıza sabah saatlerinde daha rahat odaklanabiliriz. Otorite figürleriyle yapılacak görüşmelerde olumlu ilerleyebilir. Bugün Başak Burcu'ndaki Merkür ve Balık Burcu'ndaki Neptün karşıt açıda olacak. Gün genelinde duygu ve düşüncelerimiz arasında bazı çalışmalar yaşayabiliriz. Sanatsal ve ruhsal enerjiler zihinsel yaratıcılığımızı artırabilir. Ancak dikkat gerektiren konularda karışıklıklar oluşabilir. ikizler burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren Merkür Neptün karşıtlığını daha fazla tetikleyeceği dalgınlık, unutkanlık, belirsizlik ve yanlış anlaşılmaların artması mümkün. İletişim, eğitim, ticaret ve trafikte daha dikkatli ve temkinli olmaya çalışmalıyız ruh halimizde değişken ve melankolik olabilir çabuk etki altında kalabileceğimiz için huzurlu güvenli ve rahat ortamlarda bulunmaya özen göstermeliyiz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun